Evet, Kenzus Sealip hikaye kitabını kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kenzus Sealip tilkilerin hazinesi, tilkilerin hazinesi. Ee, tabi Sealip kokuyu yemek için evinin önüne, kümesi önüne geliyor ama bir bakıyor ki orada koku ona bir Mesaj bırakmış. Diyor ki, eğer اذا ارتل وسول ايلى كنز السعالي فعليك ان تقوم بعدة امور Yani tilkilerin hazinesine varmak, kavuşmak istiyorsan bazı eylemleri, bazı etkinlikleri, bazı işleri yapman lazım ya bunları yaparsan hazineye ulaşırsın. Hani bizde de böyle bazı haritalar, korokiler vesaire ile ilgili üzerinde çalışan insanlar var. Hazine avcıları, define avcıları böyle eski mekanları, sur diplerini ya da bazı azınlıkların terk ettikleri yerleri delik deşe delik deşik eden e, hevesli insanlar meraklı insanlar da yok değil. Tilkiler çoktur yani. Tilkiler çok. Ama çoğu tilkiler kazdığı kuyuya kendileri düşerler. O da ayrı mesela. Evet, koku diyor ki ona evvelen ilk olarak urküt urküt حول الغابتي حول orman etrafında el gabeti orman etrafını koş dolaş ormanın etrafını şöyle bir koş ikinci olarak isbah abra nehri ikinci olarak nehri yüzerek geç abra nehri karşıdan karşıya geç diyor nehri geç selisen isad el jabal isad saide ya sad isad da tırman diyor ve râbi'an udhulîl-kehfe. Evet. Dördüncü olarak da mağaraya gir. Ve hûneke. Ve orada tecidül kenze. Orada hazineyi bulursun. Yani orman etrafına koş. i̇spâh abra nehri. Nehri karşıdan karşıya geç. isad ı Cebele dağa tırman. ''Udhuni'l-kehfe mağaraya gir ve hüneke tecidül kenze'' Tecidül kenze Hüneke ve hüneke tecidül kenze Orada hazineyi bulursun Evet ''Gâbetün orman, cebelün dağ, kehfün mağara havle etrafında'' Şimdi tabi tilkimiz bayram ediyor yani Hazine, tilkilerin hazinesine ulaşacağım, kavuşacağım. فَرِحَسْ عَلُوبٌ Seğlub çok sevindi, sevindi. Ferah. Evet. لِأَنَّهُ سَيُصْبِحُ غَن۪يًا Çünkü o zengin olacak. Sevindi çünkü zengin olacak. Karara kararlaştırdı en yüneffize yerine getirmeye mafi olan şeyi içinde olan şey varakati kat olan şeyi yerine getirmeyi kararlaştırdı li kuzelkenze hazineyi elde etmek için. Rami zengin fakirun fakir. Bakın işte böyle hayal kurdu tilki. Bakalım ne olacak? Evet burada era kada sa'lubun. Salub koştu. Bakın. Havlel-gabeti, orman etrafına koştu. Ormanda ulandı. Raka'da, Raka'da koştu Raka'da. Sonra yüzüyor bakın görüyorsunuz. Sebeha salubu, salubu Se yüzdü. Abra nehri, nehri karşısına karşıya yüzerek geçti. Bakın Sebeha. Sebeha yüzdü. Yesbehu yüzüyor, isbeh yüz. Mesbehum yüzmeh hazırlar arkadaşlar, mesbeh. Sonra görüyorsunuz dağa tırmanıyor, zıplıyor. Sa'da seğlubu cebele, Saida tırmandı, seğlubu seğlubu, el cebele, da. Ve ehheze ve başladı yakfizi sıçramaya, min sahratin bir <gülüyor> kayadan ile sahratin bir kayaya. Yani sıçrıyor çünkü hazine ulaşacak, hazineye kavuşacak. Sahretin. ما معنى صخرته قفز sıçradı bakın sıçrıyor. Evet. Sonra vasala ulaştı. Sa'lubu tilki ahiren, son olarak ilel kehfi mağaraya. Bakın burada ulaşıyor. Ve mada ve geçti mada geçti ile dahili İçerisine el-kehfi. Ve mağaranın içerisine ne yaptı? Geçti. Girdi. Bakalım mağaraya girince ne tür bir hazine? Tilkilerin birikmiş ne hazineleri varmış? Evet görüyorsunuz. Demir kapı da üzerine çat diye kapanıyor. Ve fec eten ve ansızın uglika kapandı el-bebu kapı el hadidi yudemir kapı lilkehfi mağaranın bir kapısı aniden ne yaptı? kapandı <gülüyor> tabi Sağlup içeride kaldı Sağlup feciğ oldu muğlak arkadaşlar kapalı meftuhun açık, babun kapı Evet. ve feciğeten uglika kapandı, erkek kapattı, oğluk kapandı. Elbe bu kapı, elhaddidiyi, demir kapı, tilkiyi, mağaraya ait olan demir kapı, ansızın kapandı. Tabi burada işte köpek ve horoz eğleniyorlar. Nazara baktınsa alübu, tilki ile dışarıdaki il hafiyi mağaranın dışarısına baktı. Hani bakın burada bakıyor sabir kapana kızılmış evet Fera gördü e D, -d horozu Kükü Kükü horozu gördü horozun adı Kükü Uelkelbe ve köpeği gördü ya da Güler gülerken gördü kesiren çok kahkaya. Evet, kahkahayla gülerken gördü onları. Dâhile, içerisinde, harici, dışarısında kelbun köpek. Demek dâhil, içeri, hariç, dışarı kelbun köpek. Araf'e bildi, thâluğbun sâluğb. Evet, Arafa Salu bu Sağlub anladı, bildi. Anladığı ki horozun khadaahu onu aldattığını anladı, bildi. Yani khad aldatma. Evet. Tuzağa düşürme. Ve huve ve o vada yani Koyan kişinin o olduğunu anladı. Neyi? El-Varakate kağıdı. Liyadhake gülmek için aleyhi kendisine. Yani kendisiyle dalga geçmek için ya da kendisini tuzağa düşürmek için o kağıdı koyanın da horoz güvükü olduğunu anladı. Ve yuallimehu ve ona öğretmek için dersen bir ders Len yensev unutmayacağı asla unutmayacağı bir ders öğretmek ve ona gülmek için kağıdı koyanın da o olduğunu ne yaptı anladı ve daha arkadaşlar koydu bakın koyuyor vada beke ağladı beke ağladı kef sealubun sealub kefieran çok kaldı sonra dedi ki lakadi allandım aldatıldım bu muhakkaki aldatıldım eni Çünkü ben tavattü alıştım en ahda hari yine Çünkü ben başkalarını aldatmaya alıştığım için aldatmaya alıştığım için bu alıştım yani aldanmayacağımı zannetin. herkesi kör bir enayi ay zannetin ve tuzağa ne yaptım? Lekad hodiyatu Şüphe yok ki aldatıldım Kandırıldım Niçin Çünkü leeni tavvetü ben alıştım En ehdalkarıyı başkalarını aldatmaya. Evet be burada nedir ağladı? Te'alabun, tilki Dikun, roz Kelbun, köpek Kenzun, hazine Cebelun, dağ Kehfun, mağara Havle, etrafında Sakratun, kaya Gâbetun, orman Tehte, Altında Fevka Bakın üstünde Dâhile Bakın içerisinde Harice Dışarısında Muglekun Öğrendiğimiz kelimeler tekrar ediyoruz Kapalı Meftûhun Açık Eğleka Kapattı Kafeze Sıçradı retada Koştu Sebeha Yüzdü Beke ağladı, veda'a koydu. Hepinize hoş vakitler diliyorum. Bugünkü okuma çalışmamız burada bitiyor. Bir sonraki videoda bir başka hikaye, hikaye kitabında buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın. Okumalarımızı beğendiyseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla.